Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem bir başka vurdu Anadolu'muzu <Gülüyor> Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilimizi vadeta haritadan sildi. Binlerce bina çöktü, on binlerce kişi can kaybımız var. Yaralı sayısı 100.000'i geçti ve deyim yerindeyse coğrafyamız haritadan silindi. Bugün tarih 17 Şubat 2023 ve biz depremin en ağır hasar Verdiği yerlerden Hatay'a giriyoruz ve Hatay'a yolculuğumuz biraz problemli başladı ve uçak Hatay Havalimanı'nda sıkıntılar olduğu için gecikmeli kaldı Sabiha Gönlendir. ve Şu an Anadolu semalarında ise Hatay doğru yolumuz tüm devam ediyor. Hatay'a Mayıs 2022 tarihinde gitmiştik 9 ay önce ve o zaman günlük gibi İstanbul'da muhteşem görüntüler çekmiştik. Şimdi hatayı hangi durumda olduğunu ve hangi felaketlere maruz kaldığını göreceğiz. Dayanılmaz. Havalimanının bulunduğu yerdeyiz ve bagajlarımızı almaya çalışacağız. Evet, uçaktan biraz önce indik. Bagajlarımız nerede? herden alı böyle geçiyor? Etmek, görmek gerekiyor. Masa başında değil. Yerinde hissetmek gerekiyor. Hatay'dayız. 6 Şubat 20, 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin hasar verdiği yerlerden birisi de Hatay ve biz e, kurtarma işlemleri tamamlandıktan sonra belgesel çekmek üzere bugün 17 Şubat 2023 ve Gebze Belediye'mizin desteğiyle Hatay'a geldik ve Hatay Havalimanı'ndan şu an kampın olduğu yere gideceğiz ama ilk intimağımız uçak 8.30'da kalkacaktı sabah uçağımız. Ancak 11'de güçlükle kalktı. Çünkü dün gece burada yine bir deprem olmuştu. Havalimanına indiğimizde valizlerimizi kendimiz aldık ve şu an şehre doğru gidiyoruz. Hatay, Antakya, medeniyetler, kültürler başkenti, uygarlıklar diyarı, vakıf medeniyeti ve Habibin Eccar şehri Antakya'dayız ve Antakya'da kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Bu çekimi yapan da çok kıymetli, değerli ses sanatı, seslendirme sanatmanı sanatçarı Mahmut Bey. Mahmut Yıldırım Bey'in eşliğinde rehberliğinde Antakya'da, Hatay'da gezimiz devam ediyor. Evet, Habib bin Eccar hazretlerinin camii türbesi önümüzde Müthiştir. Habib bin Eccar hazretleri İsa aleyhisselamın havarilerinden önemlidir ve esmaz bılla veca minak sal medinet raculin yesa galeya kav mitebi ul murseliin şehrin diğer başından koşarak geldi diyor ve e, havarilere iman edilmesini istiyor ama o kavim onu yok ediyor yok edince de. Beni bilseler ve tanısa da, tanısalardı diyor. Evet, burası Antakya Hatay. Biz vakıf medeniyetini, kültürünü, medeniyetimizi burada araştırıyoruz. Hakikaten hemen şöyle döndüğümüzde... Burası Habibi Necar değil ama. Biliyorum. Şey, e, Kilise ile Çankülesi'nin evet. aynı anda olduğu değil mi? Evet, bu zarafete bakın. Taşa vurulmuş bir mühür ve bir vakıf eseri, vakıf kültürü, vakıf eserimiz... Hatay önemli yara aldı Hatay'a defalarca gittik geldik son dokuz ay önce Hatay'daydık belgesel çekmiştik yeniden Hatay'a geldik ama gönlümüz kalbimiz kırık Selamünaleyküm çok İyi teşekkür ediyoruz şeyim. Eyvallah Gebze belediyemizin misafiriyiz Gebze belediyemiz koordinatör belediye olarak hizmet veriyor burada hakikaten bu bölgeyi araştırıyoruz belgeselleştiriyoruz belgesel görüntülerle Hatay'da Hatay depremi görüntüleriyle karşınızdayız. Gebze Belediyesi Deprem Karargah Merkezi çadırından. Hatay'dayız. Depremin vurduğu Hatay'dayız. 6 e, Şubat 2023 asırların felaketi. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'dayız ve Hatay'da Gebze Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Kocaeli Bölgesi'nden belediyelerimiz var burada. Gebze Belediye'mizin davetlisi ve Gebze Belediye'mizin organizasyonuyla buraya geldik. Belgesel görüntülerimiz var. Hatay'a gidiyoruz ve Hatay'da depremden sonra yaşanan felaket, depremden sonra yaşanan hadiselerin, perişanlığın görüntülerini çekeceğiz. Depremin vurduğu Hatay'dayız. gelsin. Teşekkür Selam ederim. Abi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Sağ olun İyi Allah'a şükür. Ben arkadaşlara yardım ediyoruz. Arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Kuralı mısınız? Hayır, Hayır değiliz. Gelden Kocayı Gebze'den geldik. geldik. Peki ben de Gebze'den geldim. İyi, hoş geldin abi. Hadi bakalım. Bir sallayayım. Kolay gelsin. Teşekkür sağ ederim. Teşekkür sağ olun. İyi günler. Allah'a kolaylık Sağ, sağ, sağ ol. Sağ Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Adım Yusuf, deprem zadeyim. Üç tane kaybımız var. Kız kardeşim, eniştem. Kızı enkaz altındalar, daha çıkarmadılar. Çalışmalar devam ediyor. Siz eviniz yıkıldı mı efendim? Ben dağ mahallesinde oturuyorum. Biraz çatlaklıklar oldu. Evet. Bütün mahallede bayağı yıkım oldu. Peki nasıl o depremi, nasıl yaşadınız? Felaket. Felaket yani başka söze gerek yok. yok. Dört yoldan gelmiş bu beyefendiyle hanımefendi. Diyorlar ki ölü şehir. Burayı görmek gerekir. Görmek gerek. Evet. Şöyle köprünün sağ ve sol tarafına bakıyoruz. Aman Allah'ım. Her yer enkaz ben halinde. Varmış. Her yer perişan. Perişan. Çöken, yıkılan binalar. Asi Nehri. Keşke Asi Nehri'nin dili olsa da bu acı gerçekleri bize anlatsa. Şu an bu köprünün. Ben es eski halini biliyorum. Fazla değil, 9 ay önce buraya gelmiştim ve bu köprüden geçmiştim. Parlamento binası orada, Ulu cami, Habibi Neccar Camii yukarıda. Buraları gezmiştim değerli izleyenlerimiz. Burada gelsinler, bir görsünler buraların şehir diye bir şey kalmamış. Korona ileride içeriden dışarı çıkartmadı insanları. Depremi verdi, i̇çeriden, dışarıdan içeri giremediler. Bu bize büyük bir ders alanlara. Nasılsınız? Neler ikram ediyorsunuz? Hamdullah. Bugün öğlen menümüz fasulye pilav, çorba 7:24 saat, çayımız 7:24. Burada. Burada. İlk günden beri inşallah e, devam ediyor. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun. Vakıf kültürü, vakıf medeniyeti, Ecdad'ın Allah Hasüllünden bir itibar yaşadığı ve yaşattığı vakıf medeniyeti. Depremde ilk kez koşuşturarak vakıf insanlarını gördük Hatay'da. Belgesel görüntülerimiz var. Özellikle bu bina ve Hatay Cumhuriyeti'nin tarihine canlı şahitlik yapmıştı. Depremden yerle bir olmuş. İsterseniz fazla sözü uzatmayalım. 2022 yılının Mayıs ayında burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Tam burada bu binanın önünde 2022 yılı Mayıs ayında çektiğimiz belgesel görüntülerle Hatay'a gidiyoruz birlikte izliyoruz bakın o güzelim Hatay Medeniyetler Şehri Hatay Habibi Neccar Şehri Hatay nasıldı birlikte izleyelim Hatay'dayız Antakya'dayız yani geçmişin Antakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu binanın önünde Antakya'daki gezimiz devralen farkıyla devam ediyor heyecanlıyız burası Antakya Hatay Habibi Neccar Hazretleri'nin memleketi ve önemli bir yerdeyiz. Şöyle yaklaşalım. Asi nehrindeyiz. Behirler medeniyetimizi, kültürümüzü anlatır. Tarihimizi söyler. Asi nehri Lübnan'dan, Lübnan dağlarından doğar ve Suriye'yi boydan geçer. Suriye-Türkiye sınırını çizerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Asi nehrinin nazlı nazlı aktığı Antakya'dayız. Evet şimdi de Asi Nehri'ni geçiyoruz ve tarihimizin ihtişamlı geçmişi. Bu nehirden su akmaz sadece. Tarih akar, medeniyet akar, İslam medeniyeti, Memlüklü medeniyeti, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Daha doğrusu Antakya Cumhuriyeti medeniyeti Dakar akar ve Ulu Cami'ye gideceğiz. Ulu Cami, Memlük döneminin önemli eserlerindendir. Membük Sultanı Sultan Baybars tarafından yapılır ve en eski Antakya'da tarihi ve kültür mirasımızdır. Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz şu an. Hatay'da yorgunluğumuzu unuttuk. O ihtişamlı tarihi eserler, su medeniyeti, tarihi miras, hiç şüphesiz vakıf eserleri. Arkamızda Ulu Cami, Antakya'nın, Hatay'ın en eski Köklü camilerinden birisi. Memlük Sultan'ın Sultan Baybars tarafından yapılır bir vakıf medeniyetidir, bir vakıf kültür mirasıdır. Ve Ulu Cami mimarisiyle çeşmesi, Şadrıvanı medresesi, dükkanları ile büyük bir külliyedir ve vakıf medeniyetimizin Hatay'a, Antakya'nın merkezindeki muhteşem mührüdür. Hatay'ı, Antakya'yı adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Evet izledik değil mi? İsterseniz bugünkü halini, bugün tarihler 17 Şubat 2023. Yeniden Hatay'dayız. Ee, pazartesi gününden beri buradayız. Diğer ekip arkadaşlarım işte Maraş, Urfa. Diğer deprem bölgelerini de ziyaret ettiler. Orada da canlı yayınlar gerçekleştirdiler. Biz de Pazartes'ten veridir burada. Burada olanları insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Burada ne gördüm dersek, ben Afrin Harekatı'nda da buradaydım. Buralarda gezmiştim. Meclis binasında, Künefeciler içerisinde, Ulu Camii'de buralarda gezmiştim. Onun haricinde askerliğimi de burada yapmıştım. Burayı biraz bilirim, az buçuk. İlk geldiğimde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çok, çok üzüldüm. Çünkü her yer yerle yeksan olmuştu. Sadece bir bölge değil. Birçok bölge. Yani Hatay Öğretmeni ve Cumhuriyet Caddesi, Künefeciler Çarşısı, Ulu cami, her taraf yıkılmıştı. Şunu söylüyorum arkadaşlara. Neyi fotoğraflayıp, neyin görüntüsünü çekeceğimi, neyi haberleştireceğimi şaşırdım. Çünkü yıkım her yerde. Diğer taraflarda ufak ufak lokal yıkıntılar yaşanırken maalesef Hatay'ın neredeyse büyük bir kısmı yıkılmış durumda. Antakya'nın %99'una yıkıldığı söyleniyor. %99 yani %1'lik bir rakam var ayakta kalan. Ve ilk günden beri şunu söylüyoruz arkadaşlar birbirimize. Neyi çekeceğimizi şaşırdık. Asi Nehri'ni çekelim. Asi Nehri durgunlaşmış. Köprü patlamış. Yanındaki valilik binası çatlamış. Belediye binası yıkılmış. Hemen arkasındaki öğretmen evi yıkılmış. Arka taraflarda var. 600 konutlar diye bir yer var. 500 küsür konutun olduğu yer. Buralar yerle eksan olmuş. 3000'den fazla insan yaşıyor. Bir tane ev ayakta kalmamış. O kadar büyük bir yıkım ve insanlar, herkes bir şey anlatmaya çalışıyor. Herkes derdini bizim aracılığımızda insanlara duyurmaya çalışıyor. Biz de onları dinlemeye çalışıyoruz, onları dinliyoruz. Onlardan aldıklarımızı ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bir anda insanların acısı, bir anda yıkılan evler yıkılan hayatlar, biten umutlar, giden yaşantılar, yaşanmışlıklar, hayaller. Hep yerle eksan olmuş bir medyacı olarak hep şunu söyledik. Hangi birini duyuracağım ben bunu? Hangi birini anlatacağım? Hatay'ın biraz şanssızlığı diyebiliriz. Depremin ilk başta hatırlarsınız, Diyarbakır'da mı oldu, Maraş'ta mı oldu gibi bir durum vardı. Hatay da deprem olduğu o kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki Hatay'da deprem olduğu ne kadar çok geç duyulduysa medyacılarda o kadar geç geldi. Bu bir. İki, biz medyacılar iyi görüntü almak isteriz. Çok iyi görüntüler var ama her yer yıkıntı olduğu için giremiyoruz. Ya ben canlı aracıyla her yere girmek istiyorum ama ne yazık ki giremiyorum. Sebebi şu, her taraf o kadar darlaşmış ki evler yolların üzerine yıkıldığı için geçebilecek yol yok. Şuradan gittiğinizde valilik binasına varıyorsunuz ama sadece bir arabanın geçebileceği yol kalmış. Onun haricinde o kadar büyük yıkıntılar var ki yollarda. Medyacılar işte çoğu geldi, aralara girdi. Evet ben de şunu gözlemledim. 3-4 gündür her yeri gezmeye çalışıyorum. Habibi Necar Camii'ne 3 defa çıkmaya teşebbüs ettim. İkisinde çıkamadım, yollar kapanmıştı. Bir defasında zar zor çıktım geçen gün, bugün tek seferde çıktık. Bakan Bey, Kültür Bakanı geleceği için biraz önlem alınmıştı, çekim yapmak istedik. Arka sokaklara giremedik medyacılar olarak çünkü meydan o kadar çok büyük bir afetin iz düşümü var ki meydanda. Ara sokaklara girmeye vakit kalmadı. 20 sene, 30 sene sonra Hatay depremi ile ilgili sizin gerek anınız gerekse yazılarınız okuduğunda neler ne olacak orada, ana, ana temane olacak? Neyi haberleştireceğimi şaşırdığım bir deprem. Ee, depremin ilk e, haberini aldığımız günün sabahı yola çıktık hazırlığımızı yapıp o şekilde yola çıktık. İlk durağımız tabi e, tabii depremin merkez üstü Maraş'tı. İlk durak Maraş'a geldik. E, Maraş'a geldiğimiz zaman kendimizi çok çaresiz hissettik. Yani daha önce ben Van depremine de e, dahil olmuştum, gitmiştim. Hafızamda Van depremiyle ilgili görüntüler vardı ve o, o kadar kötü bir manzara ile karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Vardığımızda enkazlardan e, insan seslerini duymak cidden bizi etkiledi ve bir hayalet şehre dönmüştü Maraş. E, depremden yaklaşık bir hafta önce geçmiştim Maraş'tan. E, geldiğim zaman her yerin elektrikleri kesilmiş, insanlar çaresizce e, yardım e, aramaktaydı, yardım çıldıkları aktarmaktaydı. E, ondan sonrasındaki durağımız Antakya oldu. Ben Maraş'ı gördükten sonra zaten çok etkilendim. Yalnız Antakya'ya geldiğimiz zaman göçtük. Antakya hakikaten e, tamamıyla haritadan silinmiş bir vaziyette. E, Hatay'ın genelini vuran bu deprem Antakya'da çok büyük hasara yol açmış. E, ayakta kalan görmüş olduğunuz binaların yüzde %90'ın e, ağır hasarlı vaziyette. Yani burası baştan inşa edilecek bir şehir. En çok gözlemlediğim e, taraf tabii bir e, yönetmen e, gözüyle dezenformasyona çok fazla maruz kaldı deprem, çok fazla yalan haber ortada dolaşıldı. Bunlardan en korkuncu Yerseli Barajı'nın yıkıldığı söylentisinin yayılmasıydı. Biz o sıra Antakya Şehir Mezarlığı'ndaydık. Orada hem yardımcı olduk hem de belgelemeye çalışıyorduk durumları. O ara Yerseri Barajı'na çok yakın köyden bir dostumuz, kardeşimiz yanımızdaydı. Bir telefon geldi ona, o telefonla bir, bir beraber sarsıldık beraber. Eşi arayan, barajın patladığını söylüyorlar, köy tamamen boşaltıyor. Biz nasıl araça binip köye gideceğimizi bilemedik. Bir anda hızlı bir şekilde aksiyon aldık, köye varana kadar sağa sol teyit etmeye başladık. Hemen hemen Atay'ın her tarafına yayılmıştı bu bilgi. Ee, ve şükür tanıdıklarımızdan biri Yerseri Barajı'nın bulunmuş olduğu mevkide çalışan birini aradı. Ve tabii ki öyle bir bilginin yanlış olduğu ifade edildi. Biz geri döndük ama Antakya bu haberle çalkalanmaya başlamıştı. Herkes enkaz başında enkazı bırakmış. İşte polisimiz, askerimiz insanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Ee, enkaz çalışmaları durdu. Belki yüzlerce canın kaybedilmesine sebep olan bir durum söz oldu. Ben en az üç kişiye şahidim. Üç kişinin enkaz altında canlı olduğunu biliyoruz. Ekipler çalışmayı bırakıp kendi canlarının derdine düştü. Ama Biraz yöreyi tanımamak, yöreyi bilmemek de tabii ki bu anlamda bizleri yıkan taraf oldu. Gelen habere inandığımız, inanmak zorunda kalmış olduğumuz şey şu oldu. Ee, Yerseli Barajı nerededir? Ee, Yerseli Barajı dolu mudur? Oranın patlaması burayı sular altında bırakır mı? Bunu bilmeden bir baraj patladı ve depremin o anki şokuyla herkes e, Antakya'nın bir de sular altında kalacağını düşündü. Bu çok dehşet verici bir şeydi. Ekip arkadaşlarımızdan bir tanesini İstanbul'a göndermeye göndermek zorunda kaldık. Yaşamış olduğu manzaranın travmasını atlatamıyor vaziyette. Şu anda tedaviye aldılar. Çok korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Yani anlatılmaz yaşanır denilen ifadelerden bir tanesi Antakya için geçerli. Buraya da şu an, şu yayın itibariyle, Elbistan'dan geliyorum. Yaklaşık 270-300 kilometreye yakın bir yol. O yolda yıkılmadık yer Yok. kalmamış. Yani... E, baktığınız her yerde bir enkaz var. Ve baktığınız her yerde çaresiz insanlar var. Ve baktığınız her yerde ışıklar kararmış ve... Çaresizce insanlar ne yapacağını e, Allah bilmez olsun. amin inşallah. Ama şunu söyleyebilirim, e, biz millet olarak çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir yapımız var. Hemen reaksiyon verebiliyoruz, hemen yara sarabiliyoruz. Tek bir kötü huyumuz var o da unutmak, Allah rızası için unutmayın çünkü buranın en az bir seneye ihtiyacı var. Buranın toparlanması için en az bir seneye ihtiyacı var. İlk bir hafta on çok güzel reaksiyon verdik. Tamam bazı hatalar oldu, bazı kusurlar oldu ama bunlar yavaş yavaş zaman içerisinde toparlanıp çözülecek şeyler ee, Allah'ın izniyle. Birçok can kaybedildi. Şu an itibariyle 35 binlere ulaştı. Belki daha da fazla ama e, hakikaten bu unutmayın. Unutmayalım. Unutmamak Burası. için zaten sizin gibi. Çok Eyvallah. da teşekkür ediyoruz ben bize. Teşekkür arşiv görüntüsü de hemen kendiniz teklif ettiniz. Eyvallah. Veriyorsunuz. Eyvallah. Minnettarız Eyvallah. efendim. Devralen programı olarak. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. İsm-i Muhammed Osman, Pakistanlı ve Kırsan'dan beri Türkiye'de ve tabi ki bu şimdi deprem fülakete ilk günü doyduğumaz. Yola çıktı İstanbul'dan buraya gelmiş olduk ve ilk gün rakyanı Türkiye Milleti'nin başına sağ olsun demek istedim. Muslim Hands, İngiltere merkezli bir CTK, insan hizmetli bir kuruluş. İstanbul'da ofisimiz var ve acil durumlarda, on planda hizmetlere sunmakteyiz. Türkiye'de birkaç seneden beri Afad olsun, Türk olsun, Diyanet olsun, ee, kuruluşlarla, devlet kuruluşlarla e, sahada çalışmaktayız. Elhamdülillah ilk beri buradaki arkadaşların yanında olmaya çalıştık ve ondan da çok mutluyuz. Depremin ikinci günü hemen bankaya koşarak Kızılay'a, Afad'a az çok maddi katkı sağlamaya çalıştık. Ve sonra da buralara geldik, belgesel çekiyoruz. Evet, Kızılay çadırları ve... Hilali Ahmer, Kızılay ve önemli tarihi bir kurumumuz Hatay depreminde onları da görüyoruz. Saatlerdir şehri geziyoruz. Şehri havadan gördüğümüzde binaların ayakta olduğunu. Hiç yıkılmadığını zannetmiştik ama şehrin arasına sokaklarına girdiğimizde her binada hemen hemen hasarlar var ve bazı sokaklara girmek mümkün değil. Şu an görüntüler çekerek belgesel kayıtlarımızı yaparak Asi Nehri kenarından bu gece kalacağımız çadır kente Gebze Belediyesi'nin çadır kampına gidiyorum. Şehrin her yeri hemen hemen böyle. Enkaz, kepçeler çalışıyor, dumanlar, sirenler ve işte bir araç ve ürkek bir güvercin çöpten ayrılıyor. Ve biz buralardayız, saatlerdir bu çekimleri yapıyoruz. Darbe almamış, zarar görmemiş hiçbir binanın olmadığını görüyoruz. Deprem bölgesindeyiz saatlerdir ara sokakları geziyoruz dolaşıyoruz gönüllü kuruluşlarımız belediye devlet millet bu yarayı sarmaya çalışıyor ve şu anda yemek dağıtılan bir yere geldik Çayrova Belediye'miz Kocaeli 17 Ağustos Marmara depreminin merkez üssü olan Kocaeli bölgesinde Çayrova'da belediye'miz şu an Yemek dağıtıyor. Biz de o yemek kuyruğundan bugünkü nevalemizi alacağız. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Ne kadar zamandır buradasınız. Hoş geldiniz. Efendim, biz, bizim bir e, ekip 10 gündür, 12 gündür buradaydı. Bugün yeni onlar çıktı. Biz bugün yeni geldik. Yeni başladık inşallah. Abi, yeni. Gün ben bugün yeni geldim. Bizim ekim, Peki bugünkü yemek, bugünkü yemek ne ya? Böyle e, çok ha. Evet, e, rosto, rosto patates püresi, tereyağlı bulgur pilavı, ezogelin çorbası, sarma ve ayrandan oluşuyor Allah efendim. Allah Allah, ne güzel, ne güzel efendim. Buyurun gelsin. Yani selimizden gelen en iyi, iyi. His, <gülüyor> his, yapmaya çalıştık efendim. <gülüyor> evet, yeryüzü doktorlar. Ne güzel isim. Evet. Yerlisi doktorları 2000 yılında e, sağlık alanında çalışmak üzere gönüllü Türk doktorları tarafından oluşturulmuş e, bir sivil toplum kuruluşu. Uluslararası faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle e, sağlık erişimi olmayan bölgelerde, mahrumiyet bölgelerinde, afetlerde ve savaş durumlarında e, bölge halkına sağlık hizmeti götürmeyi amaçlayan bir e, kuruluş. Ee, bu kapsamda 55 ülkeye şimdiye kadar yardım götürmüş bir kuruluş kurulmuş yerli doktorları, ee, yaklaşık 25 bin gönüllü e, sağlık çalışanıyla yürütüyoruz. Peki bu Türkiye'den olan. mi 25 bin dışarıdan da var mı? Türkiye'den 25 bin. Dışarıdan da var mı yani? Dışarıdan değil, tamamı Türk e, e, çalışanlardan gönüllü sağlık e, e, e, ekiplerinden oluşan sağlık çalışanlarından hekimler. Hemşireler, sosyal hizmet çalışanları. Deprem bölgesinde ne kadarsınız? Şu anda da burada gördüm afet, acil durum desteği, evet. yeryüzü doktorları. Evet buradasınız. Bir depremleri ve Hatay depremini bir kısa değerlendirin. Deprem olur olmaz zaten bütün sivil toplum kuruluşları olarak. Afatla Afat koordine olarak deprem bölgesine ulaştık. Depremin en çok etkilediği 3 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay, Antakya'da e, sağlık hizmetleri yürütüyoruz. E, birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. E, cerrahi Ufak cerrahi operasyonlar yapıyoruz. Ve e, psikososyal destek hizmetleri yürütüyoruz. E, Hizmet Göceri sağlık... Çok güzel çalışıyorsunuz. Depremize denelim, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ben e, Zabiullah Halim. Afgan ve yeryoza doktorlarında e, proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Şu an Hatay'dayım. Peki, Afganistan Türkiye'ye deprem noktasında ciddi yardım etti diyebiliriz. Evet biz... E, Zaten yüz yıllarca dost, kardeş olarak yaşıyorduk yani Türk milletimiz arkadaş olarak, kardeş olarak. Bu büyük felaket zamanında da Türk milletimiz yanında kaldık ve yaptığımız şeyi yaptık. Afgan hükümet olarak da, halk olarak da, millet olarak da hem Afganistan'da hem Türkiye'de Afgan dernekler, kurular, yardım topladılar ve onu e, e, depremzedelere ulaştırdılar. Büyükşehir Belediyemizi de gördük. Ekibiniz orada itfaiye aracınız. Neler yapıyorsunuz efendim? Burada e, ne zaman geldiniz ekip olarak? Buyurun. Öncelikle biz e, depremin hemen ilk günü ekiplerimizle birlikte yola çıktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz hemen enkaz altında yaralıları arama kurtarma çalışmasına başladı. Akabinde biz kendimize burada lojistik olarak destek sağlayabileceğimiz bir yer oluşturmaya çalıştık. Bu okulu gördük, beğendik. Okulun spor salonundayız. İşte burada personellerimizi konaklattırıyoruz. Burada yataklar görüyorum. Arkadaşlar hep burada mı böyle yatmıyor? Evet, evet. herkes, herkes hemen hemen. Ee, yani burada 200 tane yaklaşık personelimiz konaklıyor. Ee, personelimize burada çay desteği veriyoruz, yemek desteği veriyoruz. Arka tarafta e, lavaboları, WC, duşları aktif hale getirdik. Arama kurtarmanın dışında lojistik destek veriyor mu deprem zedilere? Tabii. Evet. E, yani depremzedelerin bir imam ihtiyaçları olan yatak, battaniye, yastık, elektrikli ısıtıcılar, gıda yardımı... İşte temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, akla gelebilecek, gelemeyecek bir sürü şey. Hani sayamıyorum Sizleri ama. efendim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet. Ne demek? Miraç gecesi ve Miraç gecesini idrak edeceğiz. Habibin Hacer Hasretlerinin diyarı burası. Antakya, Hatay ve Habibin Hacer Hazretleri'nin camii hemen yukarıda. Ulu Cami buradaydı ama onlar yıkıldı. Şu an hayalet bir şehir Antakya, Hatay. Binalar yıkık. Elektrikler sadece belli caddelerde var ve şu an Miraç gecesini idrak ediyoruz Hatay'da, Antakya'da. Möyletimiz burada, yetkililerimiz burada, 12 civarında valimiz burada, koordinatör valilikte yaparak hizmetler veriyorlar. Kocaeli bölgesi, Gebze, Darıca, Gölcük, Çayıroğlu belediye başkanlarımızla sayın koordinatör valimizin toplantısını da böyle bir kısa görüntüleyerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Biraz önce vali beyin, koordinatör vali beyin toplantısını kısmen takip ettik. Ve kısa değerlendirmeler alacağız. Sayın Başkanım önce sizin neler yaptık, nedir? Tabi bugünün anasını herkese saygıyla selamlıyorum. 12 gündür Hatay'da Defne ve Antakya bölgesinde hasarın en ağır olduğu bölgede konuşlandık. Altyapı ve su tedariki, çöp hizmetleri ve temizlik ilaçlama hizmetleri konusunda görevlendirilen bir koordinatör Amasya Valimizin alt başlığı e, olarak bizler de e, Gölcük Belediye Başkanımız ilaçlama ve hijyen konularında koordinatör belediye başkanı görevlendirmesi yapıldı. Bize de çöp toplama, bu Hatay'ın tamamını kapsayan bir e, görevlendirme oldu. E, Konya Koçki Genel Müdürümüzü de su ve altyapı konularındaki temin çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi. Bir şehirde deprem sonrası yaşanan sıkıntıların neler olduğunu çok iyi anlayan bir kent olduğumuzu düşünüyorum Gölcük olarak. Çünkü biz 1999 depreminde şu an burada yaşanan acıları, ızdırapları yaşamıştık. Depremin olduğunu öğrendiğimiz ilk anda Gölcük'ten 3 ayrı ekip farklı bölgelere hareket ettiler. Daha hava aydınlanmadan yola çıktılar. Biz de ekiplerimiz yola çıktıktan sonra boş durmadık. İlk yardım tırımız saat 12 itibariyle hareket etmişti. Saat 18 olduğunda 3. tır yola çıkmıştı. 3 günlük süre içerisinde Gölcük'ten belediye aracılığıyla giden diğer vatandaşlarımızın gönderdikleri hariç 39 tır gönderilmişti. Biz de buraya yola çıkarken e, öncesinde iş makinelerimizi gönderdik. Akabinde de biz e, yoğun bir trafikle buraya ulaşabildik. Öncelikle işimiz arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak oldu. Bu arada e, bulunduğumuz yerde hala e, bugün itibariyle su ilk defa verildi ama şebekede su yok. E, yoldaki ana aydınlatmalar dışında elektrik yok. E, buraya geldiğimiz zaman evvela tankerlerle su, e, e, seyir tuvaletlerin yapılması... Ve jeneratörle de elektriğin sağlanmasıyla burada aslında faaliyetleri yürütebileceğimiz bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Bir yandan faaliyetler yürürken burada hem salgın olabilecek salgının önüne geçmeye, bir yandan da e, tabiatı da korumaya gayret ediyoruz. Ülke olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz, bir travma yaşadık ve hızlı bir şekilde devletimiz pozisyon aldı depremin ilk gününden itibaren. Deprem bölgesinde etkilenen bütün vilayetlerimizde gereken çalışmaları başlattı. Bizler de Çayırova Belediyesi olarak başta Sayın Koordinatör Valilerimizin Koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Tayir Büyükakı'nın başkanlığında hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettik. Çayırova Belediyesi olarak Koordinatör Belediye Başkanlarımıza, Gebze Belediye Başkanımıza ve Gölcük Belediye Başkanımıza destek çalışmalar yapıyoruz. Temizlik alanında Defne ilçesinde, kısa vadede mahalli müşterek hizmetlerin asgari ölçüde de olsa yerine getirilmesi sürecini başlattık ve bugün itibariyle hamdolsun ilçenin genelinde Zindur Başkanımızın söylediği gibi bir standarda oturtturduk. Yine bizler Çayıroğlu Belediyesi olarak ee, bu dönem bir arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Ee, ve arama kurtarma ekibimiz Adıyaman'da depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi ve onlarca kardeşimizi enkaz altından kurtardı. Ee, bunun yanı sıra yine Defne ilçemizde 27 tane köyümüz var, e, mahallemiz var. Büyükşehir statüsüne geçtikten sonra mahalle diye adlandırılan bölgemiz var. Bu 27 Mahallemizin, eski tabiriyle köylerimizin e, bütün taramalarını ihtiyaç e, talepleri anlamında yaptık. E, üç tane belediyemizde Darıca Belediyemiz, Kandıra Belediyemiz ve Çayıroğlu Belediyesi olarak 27 köyümüzü gezdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik ve hızlı bir şekilde bu ihtiyaçların karşılanması sürecini başlattık. Tabii ki bizler de Çayıroğlu Belediyesi olarak, İş makinesi kapsamında iki tane çöp kamyonumuz, üç tane kepçemiz ve yaklaşık elli personelimizle bölgeye hizmet ediyoruz. Belediyelerimizin kamp alanındayız. Deprem, sonrası acil durum, afet, daha birçok şeyden özel arka, şeyler. önemli bir nokta ve Gebze, Darınca, Çayırova, Liruvas gelen kamp. çok önemli. Evet o Güney Kore diyor ama biz genel diyelim. Güney Kore eee burada gelip Gebze Belediyesi kampında Çayırıva, temizlik yapıyor. Çayırova'da şey. Çayırova'da Çayırova Belediyesi de bizimle beraber temizliyoruz. Ha Çayırova belediyesi. Belediyesi. belediyesi de. Çayırova. Çayırova Belediyesi de bizimle beraber. Peki eee Çayırova'da şey yaptın mı? Gidiyor mu Çayırova'ya? Gelmedi daha. Yok daha gelmedi. Davet edeceksin. Davet ediyoruz şu an gel. Biraz daha gönüllü kalacağım diyor. Biraz daha gönüllü kalacağım diyor. Ondan sonra diyor. Yol gelelim. temizliği yapıyor. Hem yol temizliği hem diğer şeylerde de falan. Yemek dağıtımlarında, cenazelere falan yardım etti bütün. Gitti Bütün faaliyetlerin hepsinde bulundu. Ve hala da olarak kalacağım diyor. Sonra da beraber gideceğiz. <gülüyor> Allan ki fakir yeter. Deprem bölgesinde ilk geceyi geçirdik, burada geçirdik ve anlatılıp söylenecek çok şey var değerli izleyenlerimiz. Deprem gerçeğini birkaç yerde yaşamıştık ama 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem bir başka vurdu Anadolu'muzu. Depremi vurduğu en önemli illerden birisi Hatay'dayız ve Hatay'ın Defne ilçesindeyiz. Gebze Belediyesi'nin kamp alanındayız. Geceyi burada geçirdik, gerçekten soğuk ama... Üşüdüm demeye utanıyorum çünkü enkaz altında halen insanlarımız var. Deprem bölgesindeyiz. Bugün tarihler 18 Şubat 2023. Deprem bölgesinde belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. <gülüyor> Kolay gelsin Sayın Müdürüm kolay gelsin. Bir sana. hareket başladı değil Aynen. mi? Aynen. Biz ilk günü e, idrak şey yapıyoruz burada yaşıyoruz. Ne oluyor şu anda? Ne şu yaptınız? Anda, sabah nasıl başladı? Sabah şimdi e, erken vakitte değişim için arkadaşlar geldi, onları yerleştireceğiz. Bir grup arkadaşı göndereceğiz ve e, diğer tarafta temizlik işleri, veteriner işleri e, işe çıkıyor. Evet, bu şekilde sabah kaçta başlıyor iş? Sabah yani yedi buçukta kalktıydı iyiliği için sekiz buçuk herkes işinin başında. Temizlik diğer işlemler ki, kaça devam, kadar sürüyor? Akşam altıya kadar bazen temizlik işleri gece on ikiye kadar devam ediyor. Devam ediyor. Gece arama 12. kurtarma. Gevak arama. Önemli, Gebze, arama, Gebze Ge arama kurtarma ekibi. Bir... Gebze arama kurtarma ekibi. Gebze belediyesi. Gebze belediyesi. Gebze belediyesi. Biz 12 gündür buradayız. Depremin üçüncü günündenleri beri buraya intikal ettik. Tabi AFAD, e, GEAK kurtarma ekiplerimiz daha birinci günün akşamında yola çıktılar. Buraya geldiler. Onlar e, ilk günden itibaren buradalardı. Ancak biz mekanizle, mobilizle sistemler üçüncü gün buraya intikal ettik. Ve 12 gündür de e, burada e, hasar alanlarda eser kurtarma, canlı kurtarma, meni ayetinde en son e, 6-7 gündür de e, şahsıma e, hatayın tamamının e, çöp toplama işlerinin koordinasyon görevi verildi. Şu anda 15 ilçenin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi koordinasyonunu yürütüyorum. Özellikle Antakya merkezde, e, Erzin şeyde, Defne'de merkez ilçelerde çok büyük bir hasar söz konusu. Diğer ilçelerimizde ise farklı farklı boyutlarda hayatın normale dönmeye başladığı ilçelerimiz de var. Hemen hemen hiç etkilenmeyen, yani çok az etkilenen yıkım veya hasar anlamında çok az etkilenenler var. Fakat insanlar psikolojik korku nedeniyle evlerine girmiyorlar. Doktor ekiplerimizde. Burada küçük bir belediyeceki hizmetini e, hayata geçirdik ve sunduk. Şu anda da bu çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi tabii ki ağırlık insanların gıda e, yardımının e, temininde devamlılığı sağlamak, diğer taraftan çadır e, ihtiyacının karşılanması, hijyen konusunda e, biraz daha e, şey yol almış. Olabilir. gelen Afak gönüllüleriyle buradayız onlar gönüllü olarak herhangi bir sefer görev emri bile almadan gelmişlerdi o ekiple beraber geziyoruz Silvi Kahraman Bey ve diğer Ali Kavas Bey teşekkür ediyoruz kendilerine şu an Habibineccar Camii'nin o caddeye giriyoruz ama girmek de mümkün kısmen yine kapalı Antakya, Hatay medeniyetler şehri, vakıf şehri, tarih şehri, Habibi Neccar şehri, kültür şehri. Ve şu anda Antakya'nın kalbinin attığı Kur'an-ı Kerim'de Habibi Neccar diye ifade edilen Yasin-i Şerif'te ismi geçen Habibi Neccar Camii önümüzde. Kültürler şehri, hoşgörü şehri adını veren cami ve kilisenin olduğu yer. Hemen ileride de sinagog var. Ve bu önemli yer bugün depremden sonra bu hali aldı. Gerçekten ister acısı durum. Görüntülerimiz var. İsterseniz burada 9 ay önce çektiğimiz, Mayıs 2022 yılında çektiğimiz görüntüler var. Onları izleyelim. Bugün de tarihler 18 Şubat 2023. 9 ay sonra yine bu görüntüleri çekiyoruz. Beraber izleyelim. Şimdi Habibineccar e, caminin içerisine doğru gireceğiz. Habibineccar cami e, yani hem... İslam coğrafyası için çok önemli. Hem e, Türkiye için çok önemli bir yer. Çünkü Anadolu'nun ilk camisi burası. Bir e, Hristiyan'ın isminin verildiği tek cami. E, bizim bildiğimiz. Anadolu'daki ilk cami mi efendim? E, tab Anadolu'daki de ilk cami. Yani bu e, Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri tarafından fethedilen e, şey. yani coğrafya. Yani bu coğrafya fethedildikten sonra bu bir pagan tapınağı camiye dönüşüyor. Önce kilise, pagan tapınağından kilise, kiliseden de bir camiye dönüştürülüyor burası. Antakya Hatay'da edindiğimiz bilgiye göre çok sayıda vakıf eseri var ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kayıtlarında 258 civarında Osmaniye ve Antakya Hatay bölgesinde vakıf eseri olduğunu biliyoruz. Ama bunların en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz Habibi Neccar Hazretleri Camii Vakfı Külliyesi ve şu an caminin içerisine girmiş gireceğiz efendim. Camiler, camilerimiz medeniyetin tam merkezindeki camiler, şehirler camiler etrafında haleleşir ve bir şehir kurulacaksa önce camisi, hamamı, kervansarayı yapılır ve özellikle caminin etrafında şehirler oluşur. Tıpkı Habib Neccar Camii ve Külliyesi Hatay'ın tam Antakya'nın merkezinde olduğu gibi Antakya Hatay'daki vakıf mirasımızı, vakıf medeniyetimizi araştırmaya devam ediyoruz. Evet, Neccar Camii, Habibi Neccar Camii, Yasin-i Şerif'te ifade buyrulan Habibi Neccar Camii'nin depremden sonraki hali ve o caddeler, depremin vurup gittiği bölgeler ve Neccar Camii'nin o sıkıntılı, perişan hali ve depremde yaşananlar. Buralardan geçerek gitmiştik. Bir minibüsün perişan hali, bölgeler. Evet, kelimeler buraları anlatmaktan kifayetsiz. Sadece 9 ay önce çektiğimiz burada belgesel görüntüler vardı. Caminin içine girmiştik. Şu anda caminin içine girmek de mümkün değil. Evet, kapalı. Kültür Bakanlığı tabela asmış. Ve deprem gerçeği. Ya Allah. İsminiz ne? Ahmet Batmaz. Burada ne kadar kaldınız göçük altında? 2 gün. 2 gün mü kaldın? Gün ee. Kendim çıktım. Kendin çıktın? Evet. Nasıldı? Yani kimler geldi? Bize yani, bir anlatın buranın gerçeğini. Çok şey buranın... geldi de. Yani bilmiyorum çoğu gerçeğinde haberler oluyor bilmiyorum afedersiniz. Öyle. Nerelisiniz? Antakya. Aslen... Antakyalısınız öyle. Mi? Evet. Ne iş yapıyordunuz burada? Ben burada esnafım. Esnafsınız. Tatlı satıyorum. Tatlı satıyor. Bir şeyler var mı şu anda? Nedir? Şu an yok ama cenazemiz yok. Buranın altında cenazeleri var mı? Şu an aralarda hala var. Girilmeyen evet. yerler var. Allah yardımcımız olsun diyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Amin. Cenazesi Amin. olanlara baş sağlığı diyorum. Yakın zamanda e, Sayın Valimizin e, misafir olarak burada iki günlüğüne bu kutsal mekanda bulunmuştum. Yani şu an e, duygularımı ifade etmekte zorluk çekiyorum. Gerçekten bir yıkım var. Yani bu e, ecdattan gelen e, önemli kültür varlıklarımızın neredeyse tamamı çökmüş durumda. Kelimelerin yetmediği, kifayetsiz kaldığı bir anı yaşıyorum şu anda. Tabii neticede bunu yapan insandı. Yine yapılabilir. Yine onarlabilir ama e, içimize bıraktığı iz büyük maalesef silinecek gibi değil. Şu an e, çok üzgünüm. Allah bir daha böyle bir afatı, böyle bir e, acıyı bu ülkeye, bu millete göstermesin. Allah Değerli izleyenlerimiz yabancı medyada ilgi gösteriyor. Biz de belgeselci 17 Ağustos Marmara depremini yaşamış birisi olarak buradayız. Estonya'dan belgeselciler gelmiş. Birkaç cümle alalım istedik. Bakalım ne diyecekler. Uh, we're here to uh, capture the horrific events that are happening here in Turkey uh, to, to show the world uh, and the people everywhere else, what's going on, what's happening here. Uh, The people here are working very, very hard to uh, to help anyone uh, to clean up. Her şeyleri the everyone everyone Arkadaşlar Estonya'dan geliyorlar. Buradaki yaşamın acıları dışarıya paylaşmaya çalışıyorlar. Buradaki insanlar koşturma içerisinde bunun da bilgisini veriyor arkadaş. Kendi memleketlerini duyurmaya çalışıyorlar ve buradaki durumun işler acısı olduğunu söylüyorlar. Ama gerçekten Türkiye'nin bir yandan istiklüp olduğuna da vurgu yapıyor arkadaşımız. Allah razı olsun. Tabii burada bir kıyamet var. Kıyamet var. Yani asrın felaket olarak kabul edilen e, Türkiye'de 10 ili çok yoğun etkileyen ama genel manada yüzde %25'inde etkili olan deprem bir facia. Bu ancak görmekle, yaşamakla anlaşılabilir. Binaların hepsi, tarih, yeni kültür, her şey çökmüş, her şey çökmüş. Ama sevindirici olan şu, yani devletimizin tüm kurumları, belediyeler, güvenlik güçleri ve gücü yettiğince sivil toplum örgütleri sahadalar. Bunu Hatay'da da görüyoruz, Osmaniye'de de görüyoruz, Antep'te, Maraş'ta da görüyoruz. Ee, ne yazık ki e, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz insanları getirmiyor belki bu gayret ama ileriye doğru bir ümit e, ışığı oluşturuyor. Bu ümit ışığımız inşallah, bu gayretimiz inşallah bu şehirleri ayağa kaldırmaya, Türkiye'ye ayağa kaldırmaya e, yeter. Türk dünyasında da e, bir gayret gördük. Özellikle dekimin birinci üründen itibaren e, Azam Gerecan'a başta olmak üzere Kıldızistan'da Kazakistan, Özbekistan seferber oldu. Kurtarma ekipleriyle seferber oldu. Gıda yardımlarıyla, para yardımlarıyla seferber oldu. Onun yanında dünyadan çok ciddi yardım aldı e, Türkiye. Ama e, bir laf var. E, ateş düştüğü yeri yakar diye. İnsanlarımızın yüreği yanıyor. Bizim yüreğimiz yanıyor daha birçok insanımız göçük altında henüz çıkarılmadı. Devletimiz çıkarmaya gayret ediyor. Ben mevleme şükediyorum ki biz ayaktayız ama ne yazık insanlarımız çöktü, gitti. Depremden hemen sonra Türk dünyası bölgedeydi. Türk dünyası Türk devletleri teşkilatı açıklamalar yaptı. Türk Dünyasından, Türk devletlerinden yardım, kurtarma ekipleri akın etti. Biz de sosyal sorumluluk olarak, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak deprem bölgesine geldik. Bir arkadaşlarımız ve değerli genel başkanımız Menderes Demir Bey'in başkanlığında e, inceleme yapıyoruz. Bölgeyi inceliyoruz, görüyoruz. Şu anda Hatay'ın, Antakya'nın kalbinin attığı Habibi Neccar Camii'nin çevresindeyiz. Manzara gerçekten ürkütücü. Tayvan ekibini görüyoruz ve Tayvan ekibi şu anda Habib Neccar Camii'nin önünde dokümanter, belgesel film çekiyorlar. Biz de Habib Neccar Camii'nin önündeyiz. Zira insanlık tarihi için önemli, dinler tarihi için önemli. Burası Habib Neccar Hazretlerinin bulunduğu cami ve Tayvan ekibi hem kurtarmalarıyla hem de gönderdikleri belgesel dokümanter çeken ekiple burada biz de onlardan bir görüş alacağız. Hello, merhaba, merhaba. Ya ee, Taiwan. Yeah. Oh, we're on so the side because we uh, before we came here. It's very beautiful city. So, when I come back again, I'm so sad. Yeah. Ale <gülüyor> Bir merkeze geldik. Yazıyor Kocaeli Valiliği Afat Yardım Merkezi ve yetkilisiyle görüşelim. Efendim selamun aleyküm sizi bir tanıyalım. Aleyküm selam. Merhabalar hoş geldiniz. Adım Kadir Yağız. Ee, Kocaeli Afat Gönülleri olarak geldik buraya. Ekip ee, Şu an temel ihtiyaç malzemelerini yükledik. Gıda malzememiz, hijyen malzemelerimiz, elektrikli sobalarımız, battaniye, kılık, kıyafet hepsi mevcut. Kadın, erkek, çocuk. Şimdi saman da özellikle et, çok etkilenen bir bölge. E, oraların arka mahalleleri, köylerine doğru dağıtıma gideceğiz. E, kendi adıma da, hepsine de teşekkür ediyorum. Gönüllülük esası, bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyeti, yardım medeniyeti, kendisi için değil, insanlık için, bütün insanlar için yardım eden, işte bu gönüllüler, alkışlıyoruz ve belgesel görüntülerimiz var. Devralen Farkı ile Kültürler şehri, Habibi Neccar şehri Hatay'a gidiyoruz. Sen delikanlı burada mıydın depremde? Nasıl oldu? Sallandı. Nasıl sallandı? Koca Lafak Gönüllüleri Saman Dağı'nda yardımları dağıtıyor ve biz de görüntüler çekiyoruz şu an. Pakistan başkadır Türk milleti için Pakistan'dan çok sayıda kurtarma arama ekibi geldi yardım ekibi geldi öncesi bir tanıyalım. benim adım bari Pakistanlıyım ee, Türkiye okumak için gelmiştim fakat deprem günü sabah kalktığımda öğrenen öğrenmez hemen hemen arkadaşlar dernek var onlara söyledim ben gönüllü olarak sizinle gideceğim çünkü şu an kardeş larımız zor durumda. O günden itibarın sağdayım ve şöyle söyleyeyim yani ilk dört gün arabada uyuyordum. Ondan sonra şimdi çok şükür çadırdayım. Depremin gerçek boyutunu gösteren poşetler. On binlerce burada poşet var ve bunlar ceset torbaları Biz buraya geldiğimizde geldi, gördüğümüzün tümü ceset torbalarıyla dolu ve o deprem enkazı bugün hakikaten bölgenin ne kadar vahşet, bölgenin ne kadar perişanlık, bölgenin ne kadar sıkıntılı olduğunu da gösteriyor ve şu an bunlar geldi ve ceset torbaları olarak kullanılacak ve çok sayıda burada torba var ve sadece Hatay'daki, e, Antalya'daki depremin gerçek boyutunu göstermesi açısından bu cüzet torbaları önemli. Bugün tarihler 18 Şubat 2023, depremin 12-13. günü. Ve şu an enkaz, birçok enkaza daha gidilmemişti. Enkazların altı cesetlerle dolu ve o cesetler için şu an torbaların bulunduğu yer ve torbalar yeni geldi. Onları sizler adına görüntülüyoruz ki depremin boyutunu, depremin dehşetini ortaya koyalım. Deprem gerçekten dehşet. Bugün yine Cekut'la yardımlaşarak arama kurtarma çalışmasında bulunduk. Sayısı da olarak da yani net değil şu an. Ekiplerimiz çalışıyor hala sahada. Görevimiz gereğince de e, tüm titsizlikle çalışıyoruz. Her bir e, cesede yaşıyormuşçasına ince ince e, onu kurtarmak amacını canlı olarak kurtarmak gibi çabalıyoruz. Hiçbir zayiat vermedik şimdiye kadar. Allah'ımıza çok şükür. E, her cesedini aldığımız yakın yakını da bize sürekli dua ettiler. Biraz da onların şeyi bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Gönlü verince, yani bir görev olsa belki zor olur, yorulursun, şey yaparsın ama yani gönüllüden gidince oraya hiçbir zorluğun yok. Hatta daha fazla, hemen burayı kurtarmak amaçlı çalışmalara devam ediyorsun. Yani gönüllü olunca hiçbir şeyin zorluğu yok bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. 11 gündür buradayız. Büyük bir açla çalışıyoruz. Heyecanımızı hiç kaybetmedik. Ee, Sağolsun ekip arkadaşlarımız da çok iyi. Müdürümüz de çok iyi bu konuda. Ee, profesyonel değiliz. Belediye personeliyiz. Ama burada gerçekten profesyonelleştik. Ee, bazen kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Ee, bugünkü çıkarttığımız enkaz altından 3 yaşında bir yavrumuz ve yanında annesi vardı. Bizi gerçekten derinden üzdü. Ama nitekim Dün akşam bir tane canlı aldık 278 saat sonra. Bu da bizi sevindirdi. Heyecanımızı kaybetmedik. Hala ilk günkü heyecanına devam ediyoruz. 11-12 gündür buradayız. İnşallah daha da durmaya devam edeceğiz. Bedenimiz yorulsa da hala ilk günkü heyecanımıza devam ediyoruz inşallah. Tuvalet hizmetleri, lavabo ihtiyacı gerçekten önemli. Hep haber kanallarında tuvalet ihtiyacını duyduk değil mi? Feryat ediyordu insanlarımız deprem bölgesinde. Tuvalete ihtiyacımız var diyordu. Evet gerçekten tuvalet kültürü, lavabo kültürü önemli. Tarihimize baktığımızda Anadolu'da çok önem verilmiş. Hatta Yüzlerce yıl önce Tokat'ta Hela Vakfı kurulmuş ve bugün o Hela Vakfı tarafından yapılan vakıf eseri Hela 700 yıldan beri orada ayakta. Evet Asin Nehri kenarındaki becaler, tuvaletler. Buradan hayırseverlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle acil anlarda, sıkıntılı anlarda 700 yıl önce ecdadın kurduğu Hela Vakfı ile ilgili o vakıf kültürü geliştirilebilir. Lavaba Hela ihtiyacı ile ilgili hizmetler üretilebilir. Asi Nehir kenarında depremzedeler için değişik kurumlar tarafından verilen e, hala hizmeti, tuvalet hizmeti. Efendim, merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Kamer Altınkaya. Kamer Bey, elinizde bir güvercin, güvercin mi efendim? Evet, İngiliz Posta güvercini cinsi. Evet. Filo güvercin olarak da geçiyor. Nerede buldunuz onu? Ee, Defne, Armutlu Pazarı'nın yukarısındaki enkazların arasında aslında üç arkadaşlardı ama birini yakalayabildik. İleride de Haytap'ın çadırı var, oraya götürmeye niyetim var. Acaba bu güvercin kimin, hangi şahsa ait, nerede, enkazdan sağ mı çıkarıldı, halen enkaz altında mı? Ama o kadar ürkek ki insan durup düşünmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. sarıldı. Hatay'dayız, Antakya'dayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kocaeli. Önemli bir yer burası. Sizden çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Birebir bilgi almak istedik. Buyurun evet. efendim. Arkamızda görünen 45 dönümlük alanın bir kısmında 2000 metrekare üzerine bir hastane binası inşa ediliyor. Konteynerlardan yapılan bir hastane olacak. Toplam 54 yatak kapasitesi. İçinde ameliyathanelerin olduğu Yoğun bakım, kadın doğum, çocuk, diş, iç hastalıkları gibi ayrı polikliniklerin olduğu bildiğiniz bir hastane hizmeti gerçekleştirilecek burada. Bunu Fransa'daki ve Almanya'daki Müziad Teşkilatı'nın yardımlarıyla konteynerleri buraya getirdik. İçindeki tıbbi malzemelerin, medikal malzemelerin desteği de yine oradan ve Amerika'daki başka yardım kuruluşlarından geliyor. Biz buranın inşaatını tamamlayacağız. İşler hale getirip Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz ve işletmesini onlar yapacak. Arazinin yaklaşık 8 dönümlük kısmını otoparkları ve diğer müştemilatıyla birlikte hastane kullanacak. Diğer kalan toplam 45 dönümlük alanın içinde ise konteyner evler yapılacak. Bunların siparişleri verildi Büyükşehir Belediyesi tarafından. E, 21 metrekare büyüklüğünde İçine girdiğinizde bir salon içinde mutfak Tuvaleti banyosu olan ve Ayrı bir odası olan bir artı bir yaşam alanları Bunlar Toplam 450 kadar Konteynerin buraya girmesi Planlandı Bütün altyapı çekildi Kanalizasyon hatları içme suyu hatları Elektrik hatları hepsi tamamlandı Arkadaşlarımız yaklaşık 10 gündür burada e, bütün bu çalışmaları tamamladılar. E, yine yakında aşağı yukarı 3 km mesafede bir başka çadır kent devreye alındı. Orada şu anda kurulu kapasite olarak e, 500 çadır olmakla birlikte 300 aile hizmet alıyor. Orada da yine konteynerler konacak. Konteynerler e, konduktan sonraki devrede çadırlar konteynerlarla değiştirilecek. Oraya da tahmin ediyorum, ilk etapta 500, sonraki etapta 500 konteyner daha e, kurularak 1000 konteynerlık bir alan oluşturulması mümkün olacak. Bununla birlikte buradaki yardım malzemelerini ve trafiğini yönetebilmek için e, bir lojistik alan oluşturduk. E, civardaki Samandağ yolundaki bir meslek e, okulunu bahçesindeki e, spor salonuyla birlikte bir lojistik merkeze çevirdik. İçinde sosyal market var. E, aynı yaklaşım çadır kentte de geçerli. İçinde sosyal market var. Çocukların oynayabileceği alanlar var. E, çocuklar için psikososyal destek çalışmaları var. Yani bir e, insanın e, ihtiyaç duyacağı her ne varsa o alanda var. Gönüllü eczacılarımız o alanda hizmet veriyorlar. Gönüllü doktorlar hizmet veriyorlar. Şu anda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve e, Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri de o bölgeye gelmeye başladılar. Orada ofisler açtılar. E, buradaki çalışmalar tamamlanıp işler hale geldikten bir süre sonra da e, ilgili bakanlıklara devirlerini tamamlayıp e, biz de buradaki işimizi tamamlamış olacağız. Kentin ilk başta biz Defne ilçesine yerleşmiştik. Defne İçesi'nde e, çöp toplama faaliyetlerine başlamıştık. Sonrasında Gebze Belediye Başkanımız, e, yanında Çayırova Belediye Başkanımız ve Darıca Belediye Başkanımızın ekipleriyle birlikte ilin tamamında çöp toplama faaliyetini organize etmeye başladılar. Bunun bir koordinatör valisi var, Amasya Valisi e, ilin tamamında çöp toplama ve ilaçlamadan sorumlu vali, Gebze Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız da ilin tamamında e, ilçe belediyelerinin imkanlarını destekleme ve onlarla birlikte çöp toplama işini koordine etme e, görevini üstlendiler. Şehir hızla bu manada ayağa kalkıyor. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer de ilaçlama organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu şekilde şehirde e, bir yandan insanlara güvenli, korunaklı alanlar e, oluştururken bir yandan gündelik ihtiyaçlarını yeme içme, e, e, duş imkanlarını sağlarken diğer yandan da e, temel belediyecilik hizmetlerini e, yapmak üzere arkadaşlarımız seferber oldular. Hızlı bir şekilde Toparlanma devam ediyor. Ve tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Hatay'dayız. 3 gündür buradayız. 7 24 o 3 gün içerisinde gitmediğimiz yer kalmadı. Samandağ'dan İskenderun'a Hatay merkezden birçok köylere araştırma yaptık. Büyük şehrimizin, Kocaeli Büyükşehir'in yaptığı hizmetler var. Değerli başkanımdan bilgi aldık. Şimdi büyük şehrin yaptığı hizmetlerle ilgili bölgelere gideceğiz. Belgesel görüntülerimiz var. Hatay'dayız. Gerçekten bir yardım seferberliği, seferberlik kelimesi bile az insanlarımız burada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de burada, hatta onunla beraber birçok sivil toplum örgütü de burada. Önce insan, doğru mu efendim? Önce insan, eşrefi mağluk insan, o ve arkadaki konu. Ayrım yapmaksızın, dersin rengine, mezhebine, demografik yapısına bakmaksızın insan olması hasabıyla, insanı merkeze koyan bir anlayışla... İlk günden itibaren Defne, Defne'de her türlü ihtiyaca koşmakta ekiplerimiz sivil toplum kuruluşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Bunların örneğini görüyoruz. Her gün mesela bugün Kocaeli'deki Alevi derneklerinin e, dernek başkanları buradaydı. Yaklaşık 13 gündür, 12 gündür eczacılar odamız hizmet veriyor. Berberler odamız burada. Gebze'den bir arkadaş grubu geldi. Burada döner kestiler. Burada depremzedelerle akşam hem hal oluyorlar, yaptıkları veritler hizmetin dışında da muhabbet ediyorlar, hayatın normale normal akışına dönmesine katkı sunuyorlar. Arkada gördüğünüz çığ, e, tırdaki hizmet hiçbir ayrım yapılmaksızın depremzedeye, bölgede hizmet yapan kamu görevlilerine, polise, askere bizim çalışanlarımızda da hizmet vermekte. Aynı zamanda bu arkamızda görülen e, kapalı alanda da kapalı aşeğimiz var, yemekhanemiz var. Yağmur yağması halinde ortam şartları, hava şartlarına göre orada da hizmet veriyoruz. Arka ard alanda görülen alan, altyapısı hazırlandı. Tabii çadır orta vade, kısa vade için. En geç bir ay içerisinde burada konteyner kent de bitmiş olacak. İçinde banyo, tuvalet ve mutfağın olduğu konteynerlar da hizmete başlamış olacak. Şu anda bu çadır kentimizde çocuk oyun gruplarından psikodestek gruplarına, Sağlık hizmetinden, gördüğünüz berberlik hizmetine, yine özellikle Afat'daki yetkililerle ve ayrı sosyal politikalardaki yetkililerle beraber kurduğumuz arkada çadırları kurulmak üzere olan sosyal markete kadar birçok hizmet mevcut. Burada para geçmiyor. Sosyal, market, mar, e, sosyal marketin kurulacağı üç çadırımızda birinde hijyen, birinde gıda, birinde giyim malzemeleri dedileri ihtiyaçlarını e, gidermek üzere kurulmuş olacak. Bunların hepsi bir iş. Çok şükür bunları tamamlamış olduk. Siz de, siz de çok, ilgi gösterdiğiniz geldi. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hatay'dayız ve Hatay'da birçok kurumumuzun merkezine gittik. Onlardan birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik üstü. Yardımlar Kocaeli Bölgesi'nden buraya geliyor, birçok yerden toplanıyor ve buradan yardım e, ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Lojistik üstünü e, Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Hasan Aydınlıklı Bey ile geziyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Gönlüm. Eyüp yanına da koyayım. Yanına da hoş geldiniz. Yok, yok. Ama her şey, tamam. şey Malzemeler buraya geliyor ve burada toparlanıyor ve buradan sevkiyatlar başlıyor. Malzemelerin toplandığı, toplandığı yerdeyiz ve Hocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Doktor Hasan Aydınlık Bey'den lojistik üssüyle ilgili deprem malzemelerinin toplanıp deprem zadelere gönderildiği yerle ilgili bilgiler alacağız. <gülüyor> Bu tür afetlerde, depremde, selde, olan durumlarda yönetilmesi gereken en önemli unsurlardan biri insan kaynağını yönetmektir. Birisi de lojistik yönetimidir. Mesela büyükşehir belediyesi olarak ilk günden itibaren. Antakya Defne bölgesinde gelen Kocaeli'den gelen yardımları yöneteceğimiz, tasnifleyeceğimiz, doğru kişiye, doğru kuruluşa ulaştıracağımız bir organizasyon kuruldu. Tabii bu iş profesyonel bir iş, bu lojistik işi, depo işi. Bu el yordamıyla yapılamazdı. Başkanımızın da talimatları ve görüşmeleriyle ilimizdeki büyük bir lojistik firması Cevap bizim de talebimiz, onların da iyi niyeti ve gönüllü çalışan, çalışanlarıyla burada ilk günden beri hizmet veriyor. Eğer bu hizmet yapılmasa gelen yardım tırları burada kendisi bir kriz oluşturur. Alınan, getirilen, oradan gelen yardımlarda burada telef olurdu. Şimdi burada bu içinde bulunduğumuz alan yardımlar geldikten sonra pastiklerin yapıldığı sosyal market. Burada gıda, giyim ve hijyenik malzemeler ayrışıyor. Buradaki yardımları vermemiz gereken kurum kuruluş ya da bizim kurduğumuz çadır kent ve konteyner kentler buradan gelip o tasdifte gelip ihtiyaçlarını görerek koli içi içeriğinin teşri yapılıyor. O koli içeriğine bakarak ihtiyaçlarını alıp götürüyor. Bunların hepsi kayıt altında. Böylece gelen malzeme yardımda hem kriz oluşturmuyor hem doğru yere ulaşıyor hem teba olmuyor. İnsanların düzelmesini istiyorum. Hidayete ermesini istiyorum. ıslah olmasını istiyorum. Hidayete ermeyenlerin de. Yani kendilerine bir çeki düzen vermelerini istiyorum. Gerek bunu bu deprem gerek kendiliğinden olmuş olsun Rabbim. Rabbim katından olmuş olsun. Gerekse tetiklenmiş olsun. Biz bunlara kapı araladık. Yani biz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Allah'ın varlığını ve birliğini bilmemiz gerekiyor. Resulullah'a yönelmemiz ve onun emrettiği gibi Allah'ın ona öğrettiği gibi bizim de yaşamamız gerekiyor. Taş Kömürü, Maden Ocağı, Uzun Mehmet Benim kültür tarihi Hayatımda çok önemli yeri var Daha ilkokula gideceğim yıllar Ablam okuldan her gün Bir kitap getirmesini tembih ediyordum İlk getirdiği kitapta Taş Kömürünü bulan Uzun Mehmet'ti Ve Uzun Mehmet Taş Kömürü Kitabı hayatımda önemli bir yeri var Daha sonra rahmetli abim Hasan abim Zonguldak Kömür Ocaklarında Çalışmıştı Depremin en önemli kurtarma ekibinin de Baden işçileri olduğunu öğrendim. Şu anda Hatay parlamento yıkılan o parlamento binası önünden. kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Duygularını alacağız. İki gün oldu şeye geleni, şehre gelip şehre gelip. Ee, 18 tane arama kurtarma ekibimiz de şu anda bugün iki ayrı bölgede çalışmalar yaptık. Üçüncü bölgedeki şeyi çalışmayı bekliyoruz. En kaldırıyoruz. Canları kurtarıyoruz. Ee, işlerimizle beraber e, direnerek güzel bir şekilde. Güvenli bir şekilde arkadaşlarımızı çıkarıp, yararlarımızı çıkarıp, canlılarımızı çıkarıp, e, cenazelerimizi de e, düzgün, e, güvenli Neden bir geldiniz şekilde efendim? biz Zonguldak-Ereğri'den geldik. Uzun Mehmet'in memleketimden, doğru, evet. doğru. Doğru, doğru. benim gönül coğrafyamdan, kültür doğru, coğrafyamdan. Hep ekip burada mı? Ekip burada. İsimlerinizi bir alayım. Cemal Şef. Kaç yıllık madencisi? 17 yıllık madenciyim. 14 yıllık madencim Mustafa Karahan. Özcan Ergin, 14 yıllık madenciyim. Önder Uludağ, 14 yıllık madenciyim. Çağlayan Kalavuz, 16 yıllık madenciyim. Mehmet Özdağ'ın bir yıllık maden mühendisi madenci. Maden mühendisi değil mi efendim? Evet, doğru. Ya, doğru. Yeteri kadar, onu sizin hakkınızı bir savunalım o zaman. Şöyle evet. gelin. Evet, kıymetini bilmemiz gerekiyor bu insanların. Bu insanlar farklı. Türkiye'nin sanayileşmesinin kilometre taşı, kültürümüzün kilometre taşı, medeniyet, medeni olmamızın kilometre taşı. Zira fabrikalar kuran o kömürü üretmeseler, Fabrikalar imal edilmezdi. Değerli izleyenlerimiz zaman hızla geçti. Üç gündür buralardaydık. Adım adım gezdik. Her yeri dolaştık. Deyim yerinde ise depremi hissederek, görerek belgeselleştirdik. Şu anda önemli bir yer. Parlamento binasının önündeyiz. Bir başka devralem programında buluşmak üzere. Hatay'dan, Antakya'dan, Köprübaşı'ndan, Tarihi Parlamento Meclis binası önünden. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.